Bir önceki videoyu durdurmak zorunda kaldık hatırlıyorsanız çünkü zaman yetmemişti şimdi bıraktığımız yani kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu ana kadar eğimin bir önceki videoda eğimin ne olduğunu bulduk ve mantıklı bir sonuç bulmuştuk deneyerek gördük ki eğim eksi 4 bölü 3 idi. Buna iki şekilde bakabilirsiniz. Yatay uzaklık 3 ise yükselim eksi 4'tür yani y ekseninde eksi 4 aşağı ineceğiz y ekseninde aşağıya doğru eksi 4 gittik ve x ekseninde de sağa doğru 3 ilerledik. Bunu sürekli yapabilirsiniz ve her defasında yine doğrunun üzerine gelirsiniz. Aynı zamanda aşağıya doğru 8 inip doğru üzerinde 6 ilerleyebilirdiniz. Veya doğru üzerinde 6 ilerleyip x ekseninde y ekseninde 8 aşağı inebilirdiniz. Eğer aşağı 8 inerseniz buraya gelirsiniz. Yani yine buraya gelirdiniz. Eğim ne olursa olsun y'nin dikey değerini değiştirir ve x'in de yatay değerini değiştirirseniz, her şekilde doğrunun üzerine gelmelisiniz. Biliyorum bunu tekrar tekrar yapıyorum ama herhalde anlaşılmıştır. Her neyse kaldığımız yerden devam edip b'yi bulacağız. Ve böylece doğrunun denklemini son haliyle çıkartacağız ortaya. Önceden de yaptığımız gibi yapmamız gereken Doğru da işe yarayan x veya y koordinatlarından birini yerleştirmek. Biliyoruz ki bu koordinatlardan her ikisi de işe yarar ve bu şekilde b'yi bulabiliriz. İlkini deneyelim. İlk koordinatımız neydi? 2'ye eksi 3. Yani y eşittir eksi 3. Dikkat edin bu arada x ve y'yi sakın birbirine karıştırmayın. y eşittir eksi 3 eksi 4 bölü 3 çarpı x. Yani x2 idi, artı b. Böylece eksi 3 eşittir. Negatif 8 bölü 3 artı b. Negatif 3 de negatif 9 bölü 3'e eşittir. Ve bunu öbür tarafa atacağım. Sonra artı 8 bölü 3. Şimdi elimizde eksi 1 bölü 3, bu da y kesişimi oluyor. Yani doğrunun denklemi y eşittir. Eksi 4 bölü 3x ve y kesişimi de eksi 1 bölü 3. Bu da doğrunun denklemi. Tekrarlıyoruz, y eşittir eksi 4 bölü 3x, eksi 1 bölü 3. Şimdi çizime bakalım ve doğrumu kontrol edelim. Bakalım. y kesişimi tam burada. Burası y eksenini kesen nokta. Doğrunun y eksenini kestiği nokta. Bu noktanın ne olduğunu biliyoruz. Bu nokta 0'a eksi 1 bölü 3. Bu y kesişimi ve mantıklı duyuluyor. Denkleme bakarsanız zaten bu noktanın y kesişimi olduğu apaçık ortada. Çünkü x 0'a eşit olduğunda 0 kere eksi 4 bölü 3, y de eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi bir tane daha yapalım sadece canınızı biraz daha sıkmak için. Çünkü yapacak daha iyi bir işim yok. Tekrardan çizelim. Evet, tekrardan çizelim ve ee, tekrar buraya rastgele noktalar koyalım, bu sefer daha hızlı olacağım. Diyelim ki ilk noktamız, ilk noktamız, ilk noktamız, eksi 8'e 5 noktasındayım. Ve bir tane daha düşüneyim, 2'ye, 2 iki, kafadan bir sayı atalım, 2'ye, 2'ye 0, 2'ye 0. 2 virgül 0. 0, şimdi eksi 8 bölü 5'i çizelim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve 1, 2, 3, 4, 5. İşte tam burada, tamam. Eksi 8'e 5. Sonra da, sonra da 1, 2 ve 0. 0 tam burada. İşte bu da 2, 2, 0. Tamam, şimdi doğruyu çizeyim. Bu biraz daha güzel. Bilmeniz için söylüyorum, bu doğru burada bitmiyor. Bu doğru burada bitmiyor. Her iki eksende de sonsuza kadar gidiyorlar. Gidiyor. İşte oldu, tamam. Şimdi bu doğrunun eğimini bulalım, y'deki değişimin x'teki değişime bölümü, tekrar doğrudayım. Bunu başlangıç noktası olarak alayım, 5 eksi 0 oluyor, y1 eksi y2 bölü, eksi 8 eksi 2, yani eşittir 5 bölü eksi 10, o da eşittir eksi 1 bölü 2. Bu demek oluyor ki, her yatay gittiğimiz 2 için, bir defa aşağı gidiyoruz. Yani, her bir aşağı inişimizde yatayda 2 gidiyoruz. Mantıklı. Eğer aşağıya 2 inersek, yatay olarak 4 gitmeliyiz. Yani, 2 bölü 4 eşittir 1 bölü 2. Buraya kadar mantıklı mı? Güzel. Bu arada, bu aşağı doğru eğimi olan bir doğru. Şu ana kadar çıkardıklarımızdan biliyoruz ki, daha önce yaptıklarımızdan biliyoruz, y eşittir eksi 1 bölü 2 x artı b. Şimdi sadece b'yi bulacağız. Buraya rakamlar koyalım. Bunu kullanalım ilkine. 2 nokta 0, yani y eşittir 0, eşittir eksi 1 bölü 2 çarpı 2, x'imiz 2 idi ya, artı b. Yani 0 eşittir, burası da eksi 1 artı b oluyor. Böylece b'yi 1 olarak buluyoruz. Bu çok kolay bir problem ya. Böylece y eşittir, eksi 1 bölü 2x artı 1. Tamam, şimdi bakalım gerçekten doğru muymuş? Deneyelim. Şimdi demek isteniyor ki y kesişimi 0'a 1 noktasında. 0'a 1 yani tam burada. Cebirimiz çizmemizi doğruluyor. Bu y kesişime ve görüyoruz ki eğimimiz de negatif 1 bölü 2. Bu mantıklı çünkü bu doğru aşağı doğru eğimli. Ama çok fazla dik değil. Her bir defa aşağı indiğimizde yatay olarak 2 gitmeliyiz. Bu da eksi 1 bölü 2 demek. Veya diyebilirsiniz ki, her yatay olarak 2 ilerleyişimizde eksi 1 aşağı iniyoruz. Her iki şekilde de doğrunun üstünde kalıyoruz. Umarım bu yeterince açıklayıcı olmuştur. Bence artık kesinlikle Khan Akademide bulunan diğer eğim problemlerini yapmaya hazırsınız. İyi eğlenceler.